Maya Uygarlığı, M.Ö. 2000'lerden M.Ö. 1500'lere kadar Orta Amerika'da var olan önemli bir medeniyetti. Maya Uygarlığı, astronomi, matematik, yazılı, mimari, tarım ve sanat gibi birçok alanda büyük başarılar elde etti. Maya Uygarlığı, piramitler yapınaklar ve diğer büyük yapılar gibi göze çarpan mimari eserleriyle tanınır. Ayrıca Maya yazısı da çok gelişmişti ve hala çözülemeyen yazıları vardır. Ancak milattan sonra 900'lere doğru Maya uygarlığı ciddi bir çöküş yaşadı. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte iklim değişikliği, aşırı nüfus, iç savaşlar, kaynakların tükenmesi gibi birçok faktörün etkisi olduğu düşünülmektedir. Maya uygarlığı çöküşünden sonra da varlığını sürdürdü ancak bir daha eskisi kadar güçlü olamadı. Bugün Maya kültürü hala Meksika, Guatemala ve Honduras gibi bölgelerde varlığını sürdürmektedir ve turizm açısından önemli bir kaynak olarak kabul edilmektedir. Maya uygarlığı, Orta Amerika tarihinin en önemli ve etkileyici medeniyetlerinden biridir. Büyük başarılar elde etmiş olsa da, nedeni tam olarak bilinmeyen bir çöküş yaşamış ve bu çöküş sonrası kültürü farklı bir şekilde varlığını sürdürmeye devam etmiştir.